Ömer şimdi son çizgi yerden. Gol olsun bu mu? Gol! 1-1 Beraberlik golü Kemal'le geldi 1-1 nefesi aldı kuşkusuz. Evet Ayağa kaydı burada. Şahbul Atov'un Kemal ve Rahmi topun başında. Kemal bıraktı. Rahmi vurdu gol! Öne geçtik. Yine attı Rahmi! Bu maçta da attı golünü. Dolabuka şampiyonasında Rusya karşısında 2-1 öndeyiz. Mükemmel vurdu. Mükemmel vurdu Rahmi Özcan. Köşeyi harika gördü. Rahmi geldi. Rahmi vurdu. Harika gol. Mükemmel gol. Müthişsin Rahmi. Mükemmel bir gol. Harika vurdu topa. Harika. Yeniden öndeyiz. Enfes gol Rami Özcan'dan. Usta işi bir free kick. Mükemmel gol. Rami Özcan yeniden öndeyiz. Harika bir gol bakın. Nefis vurdu. Bizim gibi izledi. Kaleci Putik'in. Pas. Etkili geldik Ömer. Ömer sıyrıldı. Ömer vuruş gol. Bu kez onlar attı ama 4-2 biz öndeyiz. Kendi kalelerine. Müthiş. Bir Çevirdi. Çevirdi. Bu dokunuş Sadowski gibi gördüm ama tekrar bakalım. Evet hayır orada son dokunuş bizden. Serkan atıyor. Hadi aldık Değil. yine Ömer. Ömer. Ömer. Ömer verdi pasını gol. 5-2. Bu maç burada bitti. 5 golle finale gidiyoruz. Avrupa şampiyonasında Ampute Futbol Milli Takımımız müthiş oyunuyla finalde 4 maçta 30 gol attık, 2 gol yedik.